Ev e, e, sahibi der ki kiraver, bugün yet yarın bir daha gel. Çay çerez varsa seseme ver, yardım sever, dilaver. Şimdi değil, biz o sapaşı dokuzu beş gece kaybettik birader. Bir haber elerlem, kırk alarmiler, çok rahat, çok profesyonel. Virüs var. Kira ver Bugün getirin bir daha gel Çay içeriz varsa sema ver Yardım